Gel, hoş geldin bakalım hoş bulduk hocam merhabalar ee, sizinle tanışmama e, ve sizinle buluşmamı sağlayan e, arkadaşım Nurcan'la birlikte geldik buraya öncelikle Allah ondan razı olsun gerçekten e, çok sıkıntılı bir sürecimde sizinle tanıştım e, rahim ameliyatı falan Sizin olmuştum adını? Derya benim Derya. ismim e, rahimin falan alındı baya böyle ciddi sağlık problemleri yaşadım eee yani bayağı bir dipleri gördüm. Bundan e, birkaç ay öncesinde falan. E, ancak sonrasında sizin videolarınızı izledikçe, e, Kader'in Kodu kitabınızı okudukça bakış açım değişmeye başladı. Gerçekten böyle biraz akışına bırakmam gerektiğini, e, tabii daha tam anlamıyla yapamıyorum ama, e, eril ve dişil enerjilerle barışmaya gayret ediyorum. Onunla ilgili çalışmaları yaptım ama e, hala... Tam olarak onu bir başaramadım, beceremedim. Ama yoldayız. Yoldayız, evet. Yani bu yönde, pardon özür dilerim. Bu yönde e, gayretim var. Şifalanmak niyetiyle geldim. E, sizin canlı canlı enerjinizi hissetmeyi çok istedim. Allah'ta nasip etti. E, biraz sorularım da var. Derya'nın talebini. E, ben... E, Yaradanın adil olduğuna inanmak istiyorum. Böyle bir talebim var. Peki, adil olmadığını düşündüğün yer ve şey ne? Ee, şimdi Kur'an-ı Kerim'de okuduğum... E, Hayatında. Hayatımda... Hayatımda... E, Kadın olarak e, aşağılanmışlık duygusu var bende. Hep sanki erkeğin bir üstün görülme durumu var. E, ve ben bunu kabullenemiyorum. Yani bana göre e, ben de hazreti insanım. Dolayısıyla ben de kadınım. E, ve bir erkeğin benden üstün olabilmesini e, ben sindiremiyorum içime. Çok güzel bir soru. Belki de ülkemizdeki kadınların... Yarıdan çoğunun sorusu. Derya bir su değil mi? Bir dişi, bir kadın. Kendine bu ismi koymuş. Sen bir deryasın. Bir susun. Suların bir araya gelip de birleştiği, buluştuğu bir derya. Deryanın şikayeti dışarıdan. Diyor ki dışarıdaki diyor insanlar özellikle erkekler Hazreti Kadın'ı diyor Hazreti Havva'yı küçük aşağı görürler diyor. Ve ben diyor bu adaleti anlayamıyorum. Bu bir haksızlık değil mi? Allah'ın yarattığı her şeyi bir ve bütünken neden dolayı kadın daha aşağı? daha eksik bir şey olsun eğer böyleyse bu bir adaletsizlik şimdi biz Derya'ya soralım bedenini nasıl görüyorsun mesela yakın bir zamana kadar bu hastalık olana kadar bedenini eksik ya da aşağı görüyor muydu Derya kusurlu görüyordum kendimi defolu görüyordum Dişiliği kusurlu ve eksik görüyor muydu? Görüyordum. O yüzden hep e, güçlü oynamaya çalıştım hayatım boyunca. Güçlü görünmeye, hep e, mücadele etmeye çalıştım. Yani böyle çünkü hep toplumda kadınlar güçsüz. E, hep böyle arkamızda bir erkek olması gerektiği e, inancıyla bu tarz örf ve adetlerle büyütüldüğüm için e, hep böyle. ...bunun aksini ispatlamaya çalışırcasına... ...hep daha güçlüyü oynamaya çalıştım. Bakın... ...o kadar güzel anlatıyor ki... ...benim diyor inancım... ...şu ana kadar inandığım şey... ...kadının aşağı olmasıydı. Ama diyor böyle büyütüldüm... ...ve büyütüldüğüm... ...kodları da aldım ve şu ana kadar kullandım. Şimdi... O kadar güzel bir yasa çalışıyor ki her biriniz sizin varlığınızın yansıttığını yaşıyorsunuz yani sizden siz bir projeksiyon cihazısınız ve sizin projekte ettiğiniz karşınızda size oynattırılıp seyrettiriliyor onun inandığı kadının dişinin maddenin ve dünyanın aşağı olması. Bakın kademe kademe gidiyoruz. Önce onun inancı böyle. Evet. Ondan önce ona inandırılan çevre böyle. Şimdi şunu iddia edebilir. Ben eğer başka bir çevrede dünyaya gelseydim. Maddenin, dünyanın ve kadının daha hürmetle yüceltildiği bir yerde dünyaya gelseydim. Belki farklı bir inancım olabilirdi. Şimdi geliyoruz. Bugün ilk defa görüşüyoruz onunla. Doğumundaki durumları bize anlat. Zorluk, gelmeye direnme, aldırmak isteme ya da kadın ve kız olarak dünyaya doğduğumdaki durumları bize böyle birer cümleyle anlat. Benim babam alkolikti. Annemme hamilelik döneminde ee, karnına tekmeler, tekmeler atarak falan dövmüş ee, yani değersizlik duygusuyla dünyaya geldim ee, istendiğimi de düşünmüyorum yani istenmeyen bir çocuk evet. bakın şimdi bunun hepsi Derya'nın dünyası anne karnındayken zulüm görüyor anne karnındayken annesi dayak yiyerek zulüm görüyor ve şimdi şu ana kadar buradan baktığında söylediği şey şu ben zaten istenmeyen bir çocuğuyum, çocuğum yani annemde babamda beni yeteri kadar istemiyor hatta bir kız çocuğu olarak dünyaya gelmeyi onaylayan da kimse yok diyor doğru evet eee bir abim var, e, abimde de biraz zeka geriliği vardı. O yüzden böyle ailenin de üçüncü küçük çocuğuyum. Hep böyle sanki o erkek çocuğunun açığını kapatmak üzere. Böyle hep güçlüyü, işte hani ailemi korumam gerekiyor, benim yapmam gerekiyor gibi bir yük vardı üstümde. Hep böyle bir sorumluluk hissettim. Şimdi tekrardan o en baştaki cümleye döneceğiz. Siz neye inanıyorsanız, inandığınızı var ediyorsunuz. Şu ana kadar onun inandıkları bu. Biz ne diyoruz mesela? Düşünce kalıplarınızdan özgürleşin. Düşünce kalıplarınızı bırakın. Tamam da şimdi diyor, yani ben geldim, gördüm, seyrettiğim durum bu. Bunu nasıl değiştirebilirim ki? Yani bunları yaşadım. Şimdi annemin karnındayken dayak yediğini bana söylediler. Yesem de yemesem de ben artık bunu kabul ettim ve bunu inanıyorum diyor. E doğumu bu da zaten istemediler. Bunu da duydum ve dinledim. Buna da inandım, bunu da kabul ettim. Bakın bu ister olsun, ister olmasın. Derya buna inanıyor. Ve bu inandığı hali hayatına yansıtmalı değil mi bu şekilde? Nasıl yansılacak? Dişiliği, kadınlığı burada tekme, tokat girişilecek. Ve gittiği yerde dişi ve kadın olduğu için kabul görmeyecek. Ancak eril gibi davranırsan, erkek gibi olursan seni kabul edebiliriz dedi, dedikleri, dedi, diyebileceği bir hayatı ve kader olacak. Öyle mi oldu? Öyle oldu, polis oldum. <gülüyor> Şimdi bakın, burada bir kişinin üzerinde dahi inanç kalıplarımızı görüp anlayabilirsek, kendimize neler yaptığımızı ve neleri seçtiğimizi görebiliyoruz. Şimdi tabi biz şu ana kadar şunu biliyoruz. Biz anne karnına geldik. O bizim sıfır kilometre halimiz. Yani ondan öncesini de hatırlamıyoruz. Çünkü insan demek unutan, unutturulan aslında. Biz geçmişle ilgili her şeyi unutup geldik arkadaşlar buraya. Bu bir mekanizma. Öyle olması cevabı ediyor. Tamam da sen şimdi bir bakıyorsun ki kardeşi başka, kendisi başka, aynı anne babadan doğmuş. Herkes başka. E bu derya nasıl böyle derya geldi çünkü deryanın bir de geçmişi var getirdikleri var bir potansiyeli var alemlerden neler topladıysa buraya gelirken değil mi Hani biz onu kalü bela olarak biliyoruz sadece ama o net nasıl bir koca bir dönem ve gelirken dünyaya maddeye dişiye madde dişi dünya dişi beden dışı bu maddenin bu dünyanın içerisine gelmeye ve doğmaya direnen bir ruh ise şimdi burada bir arkadaş daha istiyorum zor doğum olmuş hani böyle ile falan böyle zorla çekilmiş ee, kaç arkadaş var 1 2 3 gelin buraya gel gel şu zor doğum yaşayanlar gelsin buraya. Bakın ortak kader seyrettireceğim size. Gel. Zor doğanlar. Hani en sonunda zorla böyle tutup çekilenler. Başı derisi yok. Bak. Bunlar kardeşlerin. Evet. Bak şimdi bu. Bak şimdi. Şimdi ne kadar ayrı değil mi? Gel. Zor doğanlar. Nerede bizim arkadaşımız ee, Tuba Hanım? Geç bir tanesini geç karşımıza. Evet kameramızı al Instagram ya da hangisi varsa. Evet. Şimdi. Baktığımızda her bir tanesi ayrı kılık kıyafet, ayrı tipte, ayrı sistemde değil mi? Şimdi birbirinize bir dönüp bakın. Birbirinize bakın şöyle. <gülüyor> Sen nasıl zor doğdun? Şimdi birer cümleyle arkadaşlara tekrar ettirelim. O zaman bilmiyorum neyle çekmişler ama devlet hastanesinde kafam sivri. Üst kısmı mor olarak doğmuşum. Öyle vermişler annemi. Odada iki tane kadın <gülüyor> varmış. Ölü değil canlıyım ama kafa uzun ve sivri öyle zor çekilmiş içeriden evet, tarif etti artık o zaman nasıl çektilerse ondan annemin de haberi yok ama, ama direndi yani evet çok zor çıkmış ki morarmış içeride evet. sanırımca evet. ee, sonra odada anneme de öyle vermişler kimse de bakmamış bu kızın kafası nasıl düzeltelim falan diyen de yok sonra odada iki tane yaşlı kadın varmış onlar almışlar işte bastırmışlar etmişler umurluğu almışlar düzeltmişler. Öyle evet. vermişler. Direnen kim var? En ilginç benim herhalde. Gel. 17 Eylül 1980 doğumluyum. Evet. Ee, sürekli babam özel hastaneye götürürmüş beni. Evet. Konuşamıyorum. <gülüyor> Çok <Ha>, heyecanlar. <gülüyor> ee, her ay kontrollere giderlermiş. En son doğum olduğu gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Ee, i̇lan edildikten sonra askeriye gelmiş beni ambulansa götürmüş askerinin hastanesi <gülüyor> konuşamıyorum <gülüyor> bu Arbe sefer dinlenir. evet özel e, doğuyor yani, ancak, ancak. her ay götürdüğü her ay götürdüğü doğum doktoru babama telefon açıyor diyor ki hani yazıhaneye gidiyorlar parası var mı diyor hemşireye He, babam da bunu duyuyor diyor yani benim diyor hani param olmasa ben zaten her ay sana gelmem Hani ailem çok böyle Sen kıymet veriyorlar. Beni oradan alıp Ege Üniversitesi'ne sezeryanla böyle son anda yetiştirmişler. Yani yasak olduğu halde askeri araçlarla. Evet. <gülüyor> Benim anneme asmışlar hocam. Ben üç gün doğmamışım. 23 Nisan günü doğmuşum hocam. Evet. Köyde hani şehre ulaştıramamışlar. Evet. Zorluğunu anlatın. Doğumun zorluğunu bir cümleyi istiyorum. 8 saat, 9 saat anneyi hiç bağırmadan durmuş, kordon dolanmış ve çıktığında mosmor ve şöyle bir çocuk. Evet. Ben de ikisi de var, hem ters, hem kordon dolanmış. 7-8 evet. saat. 9 evet. ay 20 gün sonra hastaneye öbeçi, doktor çağrılmış. Kafamda üç tane delikle doğmuş. Zor doğum. Evet. Hocam ben ters e, doğumla doğmuşum. Anneyi çok zorlamışım ve doğum çok uzun süre sürmüş. Annenin bütün o su vesaire her şey bitmiş. E, ben dünyaya gelmemek için epey bir direnmişim. Evet. Zor doğum. Y ben de iki buçuk günde doğmuşum. Ee, annemin çok, kesiği çok büyükmüş. Ölüyormuş annem neredeyse. Kafam biraz büyüktü çıkmadın diyor. Yani ölmek üzereymiş annem. Bak bunları iyi dinleyin. Hepsini bağlayacağız şimdi mekanizmalarıyla. E, saatlerce suni sancı vermişler anneme öyle doğum olmuş. Direniyor doğmaya <gülüyor> direniyor evet. Annem 15 yaşındaymış e, daha gelişimimi tamamlayamadığım için seni doğuramadım dedi ve şeyle çekmişler. İşte o Spor neydi? Forseps evet. çekmişler. Evet. Ben de doğum kesesiyle doğmuşum. Evet. E, biraz zor olmuş saatler sonra e, en sonunda doğum kesisiyle beraber doğmuşum. Ben de 15 gün sonrasında doğmuşum normal tarihi. 2 gün boyunca da sancı çekmiş. Normal şey doğduktan sonra da bir 10-15 dakika kadar nefes alamamışım. Masajlarla evet. ne? Bakın doğmaya direnenler, dünyaya gelmeye direnenler. Şimdi bu, bunu bile şöyle bağlayacağız çünkü. Sizin yeni bir hayata, yeni bir duruma geçişe dirençleriniz olduğundaki durumla da bağlayacağız. Yani sadece burada doğum değil. Onlar şimdi birçok halden başka bir hale geçerken de benzer doğumu yaşadılar ama siz de kendi doğumlarınızla bağlantı kurun. Siz şimdi eski bir halden, eski bir fikirden yeniye doğarken zorla mı çekiliyorsunuz? Doğarken illa da dürtüklenmek ya da sezeryanla kesilmek zorunda mı kalıyorsunuz? Kayıplarla, şoklarla, dayaklarla mı bir yeniye geçmek durumunda kalıyorsunuz. Arkadaşlarımızı bu şekilde dinleyin. Annem beni düşürmek istemiş. Kayınvalidesi görümcelerine kızarak ama bir şekilde doğmuşum, ters gelmişim. Evet. Ee, uzun süre annemin yani bir yıl kadar çocuğu olmamış. 12 saat süren uzun bir süreden sonra, sancıdan sonra dünyaya gelmişim. Annem de burada. Boynuma kordon dolanmış, zor nefes alarak mosmorda olmuşum. Annem hem kız oldu hem de Arap oldu diye dövünmüş ve ağlamış. Şimdi fark ediyorum, boynumu sarıyorum ben genelde. Şu an açtım mesela. Bir de yeniye geçişte size söyledikten sonra fark ettim. Orada bir evet zorlanma oluyordu. Şimdi kolaylıkla niyet ediyorum kolaylıkla olmasına. Evet teşekkür ederim. Evet, e, ben de aynı şekilde kordon dolanması ve mosmor bir şekilde doğmuşum anneyi oldukça da zorlamışım e, ve aslında bir çocuk dünyaya getirmek istemediğini defalarca ifade etti annem hani bu dünyaya bir e, kız çocuk getirmemek getirmek istemediğini kendisi de oldukça ezilmiş e, bu şekilde ve ben de gerçekten biraz e, basınçla ve zorlamayla yeniye e, adım atan e, at şimdi, şimdi bu kordon dolananlar boğazı, boynu Boğulanlar, maddeyi boğucu, sıkıcı bir yer, maddenin dünyanın yavaşlığına tahammül edemeyenler, bunların her bir tanesinin zamanla ilgili sorunu var. Konuşacağız şimdi. Ortak soracağım. Var mı? Var. Boğuluyor mu? Boğuluyor. Çabuk sıkılıyor mu? Sıkılıyor. Nefes yetmiyor mu? Evet. <gülüyor> Tutu, tuttuğumu fark ediyorum. Bak, ortak görün. Şimdi bunlar... ...zor doğdukları için değil, bir halden dolayı zor doğdular. Şimdi burayı yakarılıyoruz. 16 yaşında annem evleniyor ve ilk yıl çocuk bekliyorlar ama olmuyor. Babaannemin ciddi baskıları var. Daha sonra annemle yengem hamile kalıyor. Kuzenim doğuyor evde, çok tecrübeli bir ebe var, ben doğmuyorum. Beni hastaneye götürüyorlar ve ebe her gördüğünde sen evde doğmadın, çok direndin diye böyle bir espri yapardı ama şimdi bağlantıyı kuruyorum evet, daha, daha da evet. ben de evde doğmuşum ebe aracadığıyla ee, annem hep ölüyordum seni doğururken derdi <gülüyor> evet. ne kadar oh. şimdi, bebek doğmayı geciktirdiğinde ne oluyor biliyorsunuz değil mi anneyi zehirliyor anneyi öldürüyor anne öldüğü için bebek de ölüyor kere kordon dolanmış. E, ters olarak gelmişim. E, doğum kanalında da sıkışmışım ve bir doktor ekibiyle üniversitede doğ, doğum olmuş. Gerçekleşmiş. Şimdi buradaki bakın bu çıkan arkadaşlarımızın her bir tanesinde geçmişte böbrek rahim ve dişilikle ilgili sorunlar oldu. Şimdi yani devam edeceğim ama hani her birinize aynı zamanda da söylemek istiyorum. Ne oldu? Refrit oldum ben. Ee, ölecektim evet. neredeyse iki buçuk yıl. Bunu çektim. Kanserim. Bende bir şey olmadı. <gülüyor> da dengesizim yani yürüyemiyorum. Korkuyorum. Dişi ve korku da böbrek. Denge de aynı şekilde. Mide böbrek ve miyum. Şimdi bakın. Nasıl kendimiz her birini oluşturuyoruz, yaratıyoruz, buranın mekanisi... Sadece bir bakın, bir konu üzerine gidiyoruz. Her bir konu için burada hepimizi toplarız. Evet, konuşmayanlar. Gel, biraz size ortaya alayım ki sizlerin yüzünü de görsün arkadaşlarımız. Gel. Ben çağırdım, ortaya al. Evet, evet merhaba. İsmim Burcu. Benim doğumumda akşamdan sabaha kadar en az 6-7 kez hastaneye gidip gelinerek her seferinde hayır henüz hazır değil, daha doğmayacak deyip eve gönderilmiş... En son e, su da boşalınca bebek kuruya kalıyor. O bebek benim. Ve forceps, kaşık dediğimiz şeyle kafadan tutarak bir şekilde müdahaleyle çıkarıyorlar. Ve annemden duyduğum şey hep sorarım yani bebeğini kucağına aldığında ne hissettin diye. Hep bebe anneler der ya, işte çok güzel bir bebektin, işte, işte böyle şöyle sarıldım, öptüm, kokladım falan. Annemin tek hatırladığı, çok acıdığı, işte her tarafım mahvoldu, ıı, harap oldum vesaire. Annem için çok travmalı bir doğum yani. Bende de sıkıntı var mı? Evet bir sıkıntı var. Buraya gelirken de o sıkıntıyı söylemeyi çok arzu ettim ve şimdi de söylüyorum. Benim de rahmim miyom dolu ameliyatla rahim alalım komple diyorlar tek tek temizlemekle uğraşmayalım ben bir süredir ameliyatsız şifa olmayı talep ediyorum hala da talebim geçerlidir İnşallah sizlerin de dualarınızı bekliyorum şimdi devam edeceğim sizlere çünkü madde dünya dişilik dişiye doğmak istememek dünyaya doğmak istememek dişiliği kabul etmemek, dişi olmayı kabul etmemek. Bakın. Peki etmediğinde ne olur? E peki o zaman ben gideyim der. Hani misafiri kabul etmiyorsan sana verileni o da tamam diyor. Sen bana küsersen ben de sana küserim. Yani bu şimdi bu alanda konuşuyoruz ya, olaylarda da, ilişkilerde de böyle. Onlar fark etmediklerinde onların kızları ve çocukları daha fazla kabul etmeyerek geldiler dişiliği ve dünyayı. Kız olan kim var? Hiç kızım var hocam. Nasıl kızlarda durup? Söylediğiniz gibi hocam. Matematiği görüyor muyuz? Köpekleri de etkiliyor muyum? Mesela benim evde dişi köpeğim var 3,5 yaşında. Ben 11 31 yaşında tamamen menopoza girdim. Bitti. Ee, dişi köpeğimde şu anda mesela rahme alınma durumunda ama ben savaşıyorum böyle hani. Çünkü pak olduğu için ameliyat masasında kalma ihtimali çok fazla. Bak, Benim üç oğlum var. Kızım yok ama kız olarak Köpek. köpeklerim var. Mekanizmayı görüyor musunuz? Yani. Kızlar var, da var. Evet. Bakın. Hani kızı yok. Köpeği dişi köpeğinde aynı olay devam ediyor. Bakın ilahi yasayı serediyor muyuz? Derya. Serediyorum Benim de hocam <gülüyor> evlat edindiğim bir kızım var. Evlat edindiğim bir kızım var benim de. Onda da mesela önergenlik tedavisi gördü. Yani onda da hormonlarda anormallik vardı. Kendi kızı olmasa da benzer durumu yaşıyor. Köpeğin olsa da dişi de aynı durumu ...bu inanç içinde olduğu için seyrediyor. Ya olur mu kendi kanımdan tamam anladık genetik. E, evlat edindik. E, tamam köpek edindik. Geliyoruz. Annem şey der e, hiçbir kardeşinde böyle sende zorlandığım kadar zorlanmadım der. Ve şey nefes problemi babam hariç ben annem ve tüm kardeşlerim de var. Çünkü... Buradaki arkadaşlarımızın hepsinde yoğun nefes alma sorunu ve problemi var. Şu ana kadar çözeceğiz. Çözmek için buradayız. Bak toplu şifa yapıyoruz. Ama hani zannetmeyin orada oturanlar hani buradan hariç. <gülüyor> hani orada kalkmaya cesaret edemeyenleri biz kucaklıyoruz sevgiyle. Evet. Geldik. Benim de annem 3 gün sancı çekmiş. Anaannemi söylemekten utanmış. Yani sancım geldi demekten utanmış, ifade edememiş kendisini. Şu anda da benim de boğazımda nodüllerim çıktı, ifade edememekten. Annesi ondan ayrı mı? Onun için o anneyle eşleştin, o anneyi seçen sensin, şu anda? Şu anda fark ettim hocam, siz burada arkadaşlar konuşurken, o yüzden sonradan geldim buraya. Nodülerimin hep böyle neden bana misafir olarak geldiğini, ne anlatmaya çalıştığını e, anlattı. Sordum. Sordum. Ya, so Aldım. Çok şükür. Allah razı, Allah razı, razı olsun. olsun. Ben de kordon dolanmasıyla doğmuşum. Sonradan yani kulak kemiklerim erimişti benim. Kulak sisteminde ciddi problemler yaşadım, ameliyatlar yaşadım. Size tanıştıktan sonra zaten şifalandım ben de. Ben erkek çocuk bekleniyormuşum adımı bile hazırlamış annem sonra zor bir doğum olmuş ben doğduğumda kenara bırakılmışım ve o doğum şeyiyle kanla falan odaya götürülmüş, götürüldüğümde babaannem bu çocuğun beyni akmış demiş ve babam da inanıp gitmiş babaannemle Ertesi gün geldiğinde benim doğduğumu ve yaşadığımı görünce şaşırmış babam Ben bir de annemi çok erken yaşta kaybettim yani 49 yaşındaydı annem Fark o zaman? Ben annem vefat ettiğinde 28, 27 yaşımdaydım pardon. Annemin öldüğü yaşa gelirken ben de bir korku başladı, sonra sizleri dinlemeye başladım ve onu fark edip ben annem değilim, ben kendimim yani o kodlamaları da kendime çünkü bana hep annene çok benziyorsun dendi senelerce. Sonra dedim sen Nurhan'sın. O annendi. Tamam. Ee, o sözleşmeyi de bırak. Ee, dişlik ve kadınlıkla ilgili herhangi bir rahatsız yaşadın mı? Ee, yani menopoza girdim şu anda ve çok sıcaklar basıyor. <gülüyor> evet, peki. evet. Kim var? Geldim. Ee, hocam şöyle. E, zor bir doğum değil. E, ama erken doğumdu. Aynı Derya Hanım gibi travmalı bir doğum. Fiziksel bir travma sonucu. Erken doğuyorum. E, 7 aylığım. Ama Akciğerlerimdeki sorun nedeniyle bir ay küvezde kalıyorum. E şu an e, burada fark ettim. E, akciğer sorunlarım devam ediyor. Alerjik sorunlarım devam ediyor. Rahimimde miyom var ve kızımla aynen <gülüyor> ilişkiler aynı şekilde Ayşen. Bak Ayşen. Bakın Ayşen tarafınız. Mekanizmayı duyuyor musunuz? Ben ilk defa bir çalışmada Ayşen'le bir araya geliyorum. Geldik mi daveden? Yok ilk defa geliyorum ben de. bu. İlk defa. Şimdi her söylenen ne kadar uyduğunu görüyor musunuz? Çünkü Ayşen maddeye, dünyaya kibredenler tayfasından. Şu ana kadar. Şoktayım şu an. Siz söyleyince hocam. Şimdi ben bunu söyleyince o da diyecek ki ben kendimi o kadar aşağı o kadar böyle şey görüyorum ki. Öyle. Şu an şoktayım sizin söylediklerinizi duyunca. Buradaki arkadaşların hepsi öyle şimdi şaşırıyorlar. Biz diyorlar kendimiz zaten o kadar aşağı o kadar böyle hani mütevazı hissediyoruz ki sadece dişi ve kadını aşağı görüyoruz. Şu an şöyle bir düşünüyorum. Evet daha önce kendimi beğenmiyordum. O yönünü biraz törpülediğimi düşünüyorum. Ama şu an törpüleme daha devam ediyor. <gülüyor> Tamamlamamışım bazı şeyi. Bakın Dişi görünmek dahil Dişi olmak dahil Kırıtmak dahil Bir kadının Kendini dişi göstermesi dahil Buradaki arkadaşlarım O kadar iyi bakmıyorlar Yapmayan var mı? Bu dediklerimin dışında olan Gel gel yanıma Bak, Bir tanesi yok diyor gelmedim bir tek oraya kadar bir o eksiyim kaldım makyaj bile yapıyorum artık 14 sene önce başladı benim yolculuğum hocamla beraber ve boşanmamla beraber e, o eşi boşarken kabahatin yarısında kendimi aldım dedim ki nasıl çıkacağım bu işin içinden bilmiyorum ama öğretilenler yanlış yaptıklarım yanlış bana yol gösterilsin İnşallah bu yolda gideyim ama çok ağır aksak gittiğimi düşünüyorum Bugün buradan talepte bulunayım mı? Tabii doğum hemen geri gelmişken. Hemen hemen, tabii ha, doğum günüme denk geldi. Hemen dedim kahvaltı biletini alayım. Yapayım dediğin anda önünde gerçekten yol açılıyor. O senin oluyor. Bir saniye geri kalırsan. Demin el kaldırırken arkadaşım hemen kaldırdı. Ben bir saniye geri kaldım. O geldi mesela. Neyse. E, i̇kiyi bir etmenin tadını aldım. Ama gir çıklar oluyor. E, eril tarafa otoriteye e, boyun eğmeyi öğrendim. Köklenmeyi de öğrendim. Sayenizde sizin gibi. Şöyle. Yedinci detoksun. Köklenmek için yaptığım çeşitli çeşitli şeyler var. Topuklu ayakkabı değil tabi sadece. Şimdi şöyle. <gülüyor> heh, şöyle. Şimdi tabi ki e, aldığımız eğitimlerle kendimizi iyileştiriyoruz. Biz şimdi eğitime başlamadan evvelki halinde diyelim. Dişiliye kadınlara nasıl bakıyorsun? Çünkü bir tane itiraz geldi. Şimdi ya eğer evet. bir tanesi yanlışsa hepsi yanlış. E, önceki tabi dediğiniz gibi e, rahim ağzı bunları geçtim dediğim yerde bundan 4 sene 5 sene önce rahim ağzı kanseri başlangıcı vardı hemen kabul ettim hemen gerekeni yaptım iman tamam hep bir yerlerde bir şeye takıldığımda e, sizin verdiğiniz iç ferahlığı iman hemen bırakıyorum teslim oluyorum gidiyorum. Ama bunu zor zamanlarda mücadele eden zamanlarda çok yapıyorum. Şimdi artık düz yolda hayat güzelken, akıyorken, hayatı sevmişken köklenmişken de yapmak istiyorum. Her zaman yapmak istiyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi sadece bir doğumdaki zorlanmanın bedendeki etkilerini görüyorsunuz. Çünkü sıfır kilometreyle gelmedik diyoruz ya. Gelirken getirdiklerin var. Şimdi her birinizin farklı alanlarda ama ortak bazı şeyler de var tabii ki. Öyleyse buradaki arkadaşlarımızın her bir tanesi maddeyi, dünyayı küçük gördü diyoruz. Şimdi bu önce sanki Aa, bak diyoruz ne kibir sahibi halbuki buradaki arkadaşlarımız hiç kibir görünüyor mu? Yok. Hatta tam tersine fazla mütevazılar. Fazla. <gülüyor> fazla. Fazla <gülüyor> mütevazı. Fazla mütevazılar. Ama ne diyoruz? Fazla mütevazılık da kibirdendir. <gülüyor> Tevazu değil mi? Şimdi onların aşağı gördüğü şey madde ve dünya. Şimdi anlatacağız burayı. Evet. Geliyoruz. Burada bir şey sorabilir miyim? Diğer arkadaşlara da sorabilir misiniz? Tecavüz korkusu ya da kaygısı. Çocukluğumda vardı. Ee, bir şey olduğunu, bir yerden geldiğini hatırlamıyorum. Ama ha. Hatırla. Ben de geç doğanlardanım. Bir buçuk gün sürmüştü doğumum. Annem kız çocuklarından nefret edermiş. Hep dermiş ki dört tane oğlum olsun. Dört kızı oldu. <gülüyor> <gülüyor> esmer kızları da pek sevmezmiş. <gülüyor> <gülüyor> oldukça hayır bir tek ben. E, oldukça Esmer doğmuşum. Ve bu Esmerliğim için e, küçükken işte sürekli beni yıkarlarmış. Yüzümü keselerlermiş. Keselerlermiş. Bakarlarmış yine Esmer. Yani, yani, yine Esmer. Yani. <gülüyor> <gülüyor> esmer güzeline bakın. Maşallah. <gülüyor> Ondan sonra böyle beden eğitimi derslerinden rapor alınırmış. Güneşte çok dolaşmayayım da daha çok kararmayayım diye. Ben de bu esmerlikle hani erkek olursam işte daha çok kabul görürüm Adana'da erkekler esmer genel olarak. <gülüyor> makine Mühendisi oldum erkeklerinden çok okuduğu bölümde. Ben, <gülüyor> şöyle 30 kişi var diyem ki sınıfta üç tane kız yani o da yanlışlıkla ya çoğu yani isteyerek pek gelmez. Ya, ben de öyle. Ee, sonraki durumlarda da. E, ...tenimi hep beyazlaştırma çabam... ...saçımı açık rengi boyatma çabam... ...yani hep böyle... ...yüzüme ne yapabilirim de daha beyaz olur... ...işte güneşten kaçma... ...ruhsal taraftan... ...sonra sizinle tanıştıktan sonra... ...ya ben ne kadar güzel bir kadınım... ...tenim ne kadar güzel... ...esmer de güzelim... ...çocuklarım da esmer bu arada... ...hep onların sevgiyle tenlerini böyle okşuyorum... ...diyorum ki Alam ne kadar güzelsiniz... ...esmerlik nasıl bir lütuf... Yani hepiniz o kadar güzelsiniz ki. Böyle sizinle hani şimdi demin diyor çok mütevazı öyleydim. Üniversite kazandım, üniversitede de öyleydim. Ama sonra böyle güzel bir kadın, hoş bir dişi olmanın tadına vara vara esmerliğimle de barışarak bugünkü hale geldik. Bende de böbrek sorunları. Yılda iki kez kum dökerdim, bir kez de taş düşürürdüm. Bitti. Bitti. Çok şükür. Bitti. <gülüyor> Çok şükür. Bakın, tabii şimdi buradaki arkadaşlarımızın bir kısmı o aynı zamanda hem şifacının yolunda, bir de ileri şifacılıkta, hayat iyileştiriciliğinde. Orada ne oluyor? Şimdi bize de bir cümle söyle. Yani muazzam bir ilerleyiş hepimiz için. Hocamın hani hep daha derine daha derine dediği alanlar var ya işte onları çok şükür ki güzellikle kolaylıkla deneyimleme yolundayız orada da. Hadi <gülüyor> Teşekkür ederim. <Evet. gülüyor> Annem beni e, ütülemiş doğmamam için. Ondan sonra sürekli ütü yapmış karnına. Ondan sonra oralardan buralardan zıplıyormuş beni düşürmek için. Herhalde diyorum ki boyum ondan kısa kaldı. <gülüyor> değil. Değil. Sorarsa söyleyeceğim. Neden kısa bıraktığını da söyleyeceğiz. Evet, kim var? Ben de geç doğanlardanım. 10 aylık doğduğumu söylüyorlar. E, tabii mosmor doğmuşum ben de. Eee bana etkisi 20'li yaşlarımın başında menopoz başlayacaktı. Allah çok şükür ki kendimi fark ede fark ede dişiliğimi kendimce öne çıkara çıkara çok şükür şu an hiçbir tedavi görmeden hiçbir ilaç hiçbir şey kullanmadan normal her şey normal. Çok şükür. Fark edince değişiyor. Evet. Ee, anne, gel. Gel, biraz öne peki. doğru alalım. Hani arkadaşlarım da seni Görsünler. Annemin doğumu iki gün sürmüş. Doğumdan sonra uzun süre hareket edememiş. Hamilelik sırasında e, istememiş. Evet. İstemeyen Ama şey. aynen, aynen. Doğumda da zorluklar var. Evet. Hocam ben kısa kaldım o zaman? <gülüyor> ben de bir <gülüyor> Şimdi maddeyi küçük gördüğünde burada büyümek istemeyenler ve Sevgi alabilmek için büyürsem yeteri kadar sevgi alamam zannedenler. Her şeyin küçüğü seviliyor ya. Küçük olayım ki daha çok sevileyim. Aa, evet doğru. Siz söyleyince şimdi daha iyi anladım. Tamam. <gülüyor> Teşekkür ederim. Hayatın, hayatın matematiği. <gülüyor> evet geldik. Merhaba gel. gel. Evet konuşmayan da ben ilk defa katılıyorum ee, zor bir doğum annem benden önce iki düşük yapmış yani aslında çok istenen bir çocuğum ee, ama hem ters gelmişim hem kordon dolanmış ee, ebe falan doğurtamamış doktoru beklemişler yaklaşık iki gün diyor annem ama çok sancı ve ağrıyla dünyaya gelmişim bir kız kardeşim var onun da doğumunun zor olacağını düşünmüş ama son derece kolay olmuş kardeşimin doğumu Şimdi bakın aynı anne birini kolay doğuruyor birini zor doğuruyor. Burayı görmemiz çok önemli. Birini istiyor anne birini istemiyor. Şimdi acaba anneden babadan mı kaynaklanıyor yoksa gelenin enerjisi mi? Evet geliyoruz. Şimdi önce görelim bakın görmek çok önemli. Şimdi birer birer olsa e, bu tesadüf. Bu kadar adam tesadüf mü? Evet kim vardı gel. Ha sen. Tamam. Gel. Benim de doğumum çok e, zor geçmiş. Annem hatta babam hiç istememiş. E, bizim orada e, karın yassı olunca kız, e, sivri olunca erkek e, yassı olunca şey babam, e, babaannem e, e, kız deyince babam hemen evri bırakıp gitmiş. Ondan sonra da e, fazla da ilgilenilmemiş benimle. Doğumum da çok zor olmuş. Çok yağmurlu bir günde annem karnına vurarak gelme yani gelme. Bu yağmurlu günde nasıl doğuracağım gibisinden. Öyle bir doğum olmuş. Ve sonuç bu. Zaten telefon geldi. <gülüyor> evet telefon. <gülüyor> <gülüyor> Haber geldi. Doğmaya gel <gülüyor> geliyoruz tamam. <gülüyor> yassı. Yassı ses. Gel. Ben de e, annem Haydar Paşa Numune Hastanesinde kürtaj için gitmişler. E, üç kız kardeşiz, en küçük benim. E, sonra korkmuş, çekinmiş, kürtajdan vazgeçmiş. Haydar Paşa Numune'nin tam karşısında üniversite okudum. E, sanıyorum erkek e, olur diye biraz e, şey yapmışlar. Üçüncü erkek e, istiyorlarmış. E, yine 10 ila 12 saat arasında zor, sancılı bir doğum gerçekleşmiş. Evet. Şimdi yaşadığın hayat içerisinde erkeklerin yaptığı her işi yaparım deyip yapmaya çalıştın mı? Yapıyorum. <gülüyor> Hali hazırda. Evet. Bayağı o anlamda güçlendim. Evet. Erkeklerden daha iyi yapıyor erkek işlerini. Şimdi aynı zamanda bir de kader programınız var. Ama şimdi başka sebepler de var. Geleceğiz oraya. Evet. Kim kaldı? Hepimiz bittik mi? Barbaros. Barbaros gel. Bir tane de erkek var. Evet. evet. Ee, doğarken tırnaklarım morarmış. 4,5 kilo zor doğum olarak yaşam gelmişim. gelmişim. Evet. Şimdi arkadaşlar dünyaya gelirken direnenlerimiz zor doğanlarımız Şimdi geldiğiniz yer, biraz hatırlatalım orayı. Şimdi böyle hani rüyalarda ya da düşüncenizin hızlı böyle çok daldan dala zıpladığı zamanları düşünün. Böyle bir sürü şeyi bir anda tık tık tık yapıyorsunuz. Bazen bir rüyanın içerisinde çok hızlı hareket ettiğinizi düşünüyorsunuz. Rüyadan rüyaya koşuyorsunuz. Oradan oraya, oradan oraya yani iki saniye, üç saniye sürüyor bu çok uzun bir zaman bedensiz bu fizik bedensiz kullandığınız farklı bir beden için ve oranın hızı düşünce hızından hızlı bir sistem ve istediğiniz ve düşündüğünüz o an içinde gidebildiğiniz ve size sunulan bir yerden geliyorsunuz bir taraftan Geldiğiniz yerin bu kadar hızlı olması, herhangi bir emek sarf etmeden, fiziksel bir emek sarf etmesen meyve tık burada. Yemek ağzında. Sevgili kucağında. Şimdi bu farklı bir ritim. Şimdi orada olan burada yok. Burada olan da orada yok. Şimdi geldik bakın burada. Havanın kokusunu alıyorsun. Bu orada yok. Şimdi yürüyorum ya böyle teker teker her birinize dokunabiliyorum. Her birimiz birbirimizin içine girip çıkıyoruz böyle. O hızda bu yok. Mesela burada geldim bir çiçeğin kokusunu koklayacağım. Güzel bir çiçek aldım. Oh. Bu yok. Tık frekansı var ve bitti. Başka bir şey desin. Çamdasın, dağdasın, oradasın. Şimdi onun hızı, güzelliği ayrı bir şey. Madde ve yeryüzünün güzelliği ayrı bir şey. E şimdi şöyle düşün. Bir gül bahçesinin içinde yürüyorum. Bütün... Çiçekleri güzel koklaya koklaya. Sevdiğim kolunda. Aşk beş güzel tatlar içerisinde böyle zerafetle ağırlanıyorum dünyada. Bu buraya mahsus bir şey. Burada koşarken bile o koku azalıyor. <gülüyor> Arabayla giderken hiç görmüyorsun. Işık hızıyla gitsen hiç göremeyeceksin düşünce hızıyla ne yapacaksın bu sebeple madde kendi içerisinde müthiş güzellikler sunan ve müthiş deneyimlerle bizi geliştirecek bir ortam biz evet cennetten kovulup geliyoruz buraya ama burası farklı bir cennet yani o elma bilgi elması Tesadüfen ısırılmadı. Biz yeryüzüne bir kabulle geliyoruz. Ve tabi o alıştığımız, öğrendiğimiz hızı... ...oradaki tık tık tık tık e buraya geldik... ...Allah emek vereceksin, yapacaksın... ...bir şey için planlar, programlar bilmem... ...burası maddenin yasası. Yavaş, ağır. E ağırlaştığın zaman... İkramları başka. Hızlandığındaki ikramları başka. Birisi ruhsal dünya, birisi maddesel dünya. Diğer taraftan şöyle bir seçeneğin de var. Sen eğer istiyorsan bu yavaş ve maddi dünyanın sistemin içinde de idraklenerek şuurunu hızlandırıp her iki alemi burada bir yapabilmekte var o da gizlenmiş konmuş bir tarafa diğer taraftan buradaki mekanizmayı ve sistemi öğrendiğini hayatını cennet edebilme sistemin de var ama şimdi geldin duvara tosladın bir kere annenin karnında duydukların yaptıkların yani bir kozanın içerisinde 9 ay yani, yani an içinde sıçrayan bir varlık için şimdi yani beş dakika bile o kozanın içinde durmak birçoğunu da zulüm gibi gelebilir. İşte onu zulüm görenler. Her birinizin parçası. Çünkü bu arkadaşlarımız böyle ya. Her biriniz hayatınızın bir yerinde onu zulüm gibi gördünüz. Bu bedenin bu maddenin içinde yaşamak kuralların ve sistemin otoritenin karşısında eğilme durumunda kalmak size zor geldi. İşte o zamanlar cennetten kovulduğunuz anlar diğer bir anlamda bütün alemler toplandı dediler ki maddenin dünyanın karşısında doğumun bu bebeğin bu bedenin karşısında yeryüzünün kurallarının karşısında eğil bakalım ey ışıktan var edilmiş olan sen eğilemediğinde cennetten kovuluyorsun onun için anlatılanda ne Baş melek, Adem ile Havva'nın birliğinin karşısında eğilemediğinde, cennetten kovuldu. Hepimiziz. Buradaki, yani şöyle söyleyeyim. Yani onlar şimdi kibarlık ediyorlar, seyretmek istiyorlar. On, her birimizin kovulduğu yer var. Ben hiç kovulmadım. Ben hiçbir şeye bugüne kadar itiraz etmedim diyen bir tane vatandaş varsa elini kaldırsın ben de dahil yok hayır siz sadece cesaret edip çıkanlarsınız bu tarafısınız bakın şu anda burayı gö ha, şu da var şimdi diyoruz ya ruhsal ruh daha büyük onların ruhları büyük ruhsallığı çok güzel yaşıyorlar her birinin manevi hali çok yüksek ama eğer topraklanamazsa maddenin karşısını eğilemezse eğdirilirler acıyla daha fazla şiddetli tokatlanırlar ki geçmişte bazıları öyle oldu olmayanlar kim? Şimdi bu, bu mekanizmanın ürünü. Bir de başka sistemler de var. Geleceğiz. Şimdi ara vereceğiz biraz. Hocam hatta ben şifacının yolundayım. Girmemin en büyük sebebi maddenin önünde eğilmeye zorlanmam. Yani öyle bir zorladı ki beni. Ey dedikçe ben dik durmaya çalıştım. Ey dedikçe ben dik durmaya çalıştım. Baktım olmayacak. Eğilmenin yolunu sizinle bulmaya çalışıyorum. Birlikte. Şimdi... Onun için onlar maddeyle, dünyayla, dişi ve dişilikle barışmaya geldiler. Parayla barışabildin mi? Yolundayım. Geçmişte parayı nasıl görüyordun? Kibir ediyordum. Paraya kibretmekle, ile kibretmek aynı şey. Hatta bir şeyler anlatabilirim. Ee, üniversite yıllarında 5 değil... 10 rekata yakın namaz, ibadet. Bunları çok yapıyordum. Ve bir gün bıçaklandım. atardamardan Aşırıya gittiği için. Evet. 5-6 saat ameliyattaydım. Şu an anlıyorum. O kadar aşırıya kaçmış ve maddeyi kibir etmişim. Ve dünyada kalabilmek için de bazı olayları sipariş etmişim. Şu anda mate ile barışmak üzere hepinizi seviyorum. <gülüyor> önce kendini sevecek yetmez. Evet. Evet, evet. Önce önce kendimi seviyor muyum bir daha var. Kendimi seviyorum. Çok şükür. Hayatın içinde bazen acılara ihtiyaç duyarsınız. Acılar sizi burada hissettirir şu anda çok büyük bir acı içinde olan ya da yakında yaşamış olan var mı? Sen varsın, sen çok çıkmışsındır. Evet, gel. Acılara neden ihtiyaç duyulur? Merhaba, Tülay Mer Merhaba, Tülay. Merhaba. İlk defa tanışıyorum sana. Buraya da ilk defa geliyorum. Çok güzel bir ortam. Evet. Hoş buldum. <gülüyor> Hoş buldum. Peki nedir acı? Acı, acı her şey, bütün dünyanın yaşadıkları benim acım. Onu anladın. Dayanamıyorum bunları çekmeye. Yani bütün dünyayı dayanamıyorum bu acılara. Kendimle fiziksel olarak 15 yıl acı çekiyorum. Artık en son acıdan gülmeye başladım. Ağlamayı bıraktım. Gülüyorum artık. Yürüyemiyorum. Acıyor. Çok acıyor. Yürüyor. İsmimi bir daha söyle. Tülay. Şimdi Tülay. Acılar içerisinde olduğunu ve yıllardan beri de artık hani acılardan gülmeye başladığını. Hani acılar fazla geldi diyor, artık gülmeye başlıyorum. Bedendeki böyle o acılarla ilgili ya da yaşadığın olaylardaki acılarla ilgili birkaç tane anlatır mısın cümle bize? E, 32 yaşında yürüyememeye başladım. Romatoid artritten dolayı iki dizimde 70 yaşında dediler. <Gülüyor> al ne kadar sandalye böyle yani gençliğini yaşamamak çok kötü bir şey şu an konuşamıyorum bundan yaşlıları görmek gençliğim gitti diyor mi kurban ettim diyor bakın ifadelere dikkat edin evet yaşlılara bakıp kıskanmak çok kötü bir şey ben onların yürümesini kıskandım sokakta dolaşmasını kıskandım eve hapsoldum evde geçti yani 30'dan sonra yürüyemedim evde oturdum yürüyenleri kıskandım diyor yaşlı yürüyen insanları dahi kıskandım diyor bunların her bir tanesi şu anda bakın onun bütün yaşadıkları ve hayatının aslında şifreleri iyi dinleyin yani anlatacak gelime bulamıyorum benim ikinci çocuğumu eşim büyüttü onun büyümesine bile katkıda bulunamadım en kötü dönemlerimde o dönem Tülay sen nasıl doğmuşsun ben aslında istenmeyen bir bebek. Üçüncü çocuk. Ama sonra ben çok sevilmişim. Baş tacı etmiş. Hep omzumdan inmedim babam. İstenmeyen bir örnek daha. Şimdi buradakilerin belki birçoğunda hani erkek isteniyordu, kız geldi. O dönemde istenmedi. Durumumuz müsait olsun, sonra gelsin bunların her bir tanesinde biraz önce anlattığımız gibi maddeyi ve dünyayı hakir görmek var. Aşağı görmek var. Dünya geçici bir yer olabilir. Buranın kuralları ve süreli bir yer olabilir. Burayı aşağıda ya da eksik gören o eksikliklerin karşısında eğilmek ve secde etmek zorunda durumunda kalır, bırakılır. Onun adı cehennem. Şiddetine göre cehennemin ateşi artar. Şimdi en baştan beri bize kutsal kitaplar, bir sürü bilgeler, evliyalar hep bunu söyleyip anlatmadılar mı aslında? O kutsal kitaplarda Hani böyle hikaye gibi, masal gibi bize anlatılan her şey bizim içimizde oluyor. Bizden öte değil. Tülay da belki buradaki, o biraz önceki katılan arkadaşlarımızın aslında grubunda. Her birimizin grubunda. Bu dünyaya gelmeyi kurban olarak seçilmiş algılıyordu. Yani buraya seçilip de doğmak bir onurken o bu dünyaya doğmayı kurban olmak olarak algılıyordu. Evet öyle algılamış. Hala o hızlı tarafına gitmek istiyor. İçeride yine çok hızlı. Onun için de ilk yaptığı şey bu sefer başka insanlara üzülmek, acılmak ve onları da kurban görmek. Evet, çok doğru. Onun için olaylara bakıyor. Derya nerede? Gel Derya. Gel. Daha Derya ile işimiz var. Derya'nın daha sorusu devam ediyor. Onun içindeyiz. O kendini bu dünyaya gelirken kurban gördüğü için gördüğü ve seyrettiği bütün insanlar buradaki her biriniz bir kurbansınız evet ama en birinci kurban Tülay o ne? o şimdi Tülay buna inanıyorsa ne seyredecek Kurban olduğu olaylar ona bir bir gösterilecek. Peki, ben kurbanım deyip de aslında yapmadığı bir şey vardı onun. Neydi biliyor musunuz? Arkaya dönüp baktığı için ilerlememek. Onun için ilerleyen organları iptal oldu. Çok Bakın şu ana kadar bu kadar acılar bunlar var ya an içinde bitebilir. Eğer isteği ve talebi varsa da. Şifa öyle bir şey. İdrak ettiğin anda yıldırım hızıyla. Ya olur mu? Fiziksel şöyle, olayı böyle. Bedeni bilmem ne. Nasıl mümkün olur? kadının bütün acısını bir anda nasıl bırakır? Peki oraya neyi koyarsa acıyı bırakır? Hissediş. Burada hissetmeyi bıraktı. O. Burada kendini hissetmek ona acı geldi. Kurban olmak olarak algıladığı şey kendini burada hissetmekti onun için hissizleştirdi geçmişte kendini evet çok doğru ilk defa tanışıyoruz benim söylediklerimi o da ilk defa duyuyor kendini de biliyor da hatırlatıyorum şimdi ona peki ona kendini burada olmak için nasıl bir hayat ve nasıl bir kader çağırır ki Burada olduğunu ona hissettirsin her an. Onun adı nedir? Acı. Acı sana kendini burada hissettiriyor mu? Evet. İhtiyacı olduğu şey neymiş? Acı. Peki bu acı değişebilir mi? Evet. Bu acıyı seçen Tülay şu ana kadar, kurban olmak isteyen Tülay... Burada çok mutlu bir sürü insan var Tümay. Hayatı bayram gibi, hayatı cennet gibi. Her aldığı nefese şükreden, her aldığı tad için oh Allah'ım ne güzel yarattın beni. Bu yarattıklarınla buluşuyorum diye böyle coşarak içinden böyle fışkıran seller gibi ağlayanlar var. Sevinç gözyaşları atanlar var burada. Senin seçimin ise bu hayatın zulüm olduğundu. Maddeye ve dünyaya kibretmekti. Ettin mi? Ettin. Bu seçim şu ana kadar Tüley'in. Tüley'e dayatılmış bir kader var mı arkadaşlar? Bakın şimdi. Allah mı ona acıyı veriyor? Tülay, en güzel, en mükemmel şekilde yarattı. Ben kendim seçtim acıyı. Seçmiyorum bundan sonra. Ben sağlığı, güzelliği, mutluluğu, yürümeyi seçiyorum. Özgürleşmeyi seçiyorum. Çok şükür. Eğer kendini bulunduğum yerde, halde ve anda Hissetmiyorsan acıyı çağırırsın. Bu bazen duygusal olur. Bazen bir kaybın acısı olur. Bazen bedensel, fiziksel bir acı olur. Bazen bir hasret acısı olur. Önce ilahi yasaların nasıl da emrine verildiğine bak. Bütün alemi, Nasıl da senin ayaklarının altına sermiş Yaradan Ona bak Ne kadar değer verilmiş sana Ne kadar bu değerin içerisinde Ne kadar sevgiyle yaratılmışsın Ve o sevginin içinde her sözün, her talebin, her an yerine getirmek için ordular var. Koca bir kainat var. Ve sen sadece diliyorsun, sadece ol diyorsun ve ol dediğin için bir hayat, bir kader oluşuyor ve yaratılıyor. Ne kadar sevgiyle yaratıldın ki her sözün dinleniyor. Ve sen ne dersen... Ne ol dersen o olsun diye koca bir sistem çalışıyor ne emredersin der ya diyor ne dilersin acıyı dinliyor şu ana kadar acıyı çağırıyordu Acı olmasa kendini nasıl hissedebilirdin? Çok mutlu. Çok memnunum kendimden. Çok mutluyum. Acıyı bırakabilmek için geçmişte bütün yaşadıklarını, geçmişte bütün olanları teşekkür ve şükürle kabul edebilir mi? Ediyorum. Teşekkür ve şükürle kabul ediyorum. Çok şükür. Bu yaşadıklarından ötürü sistemi, dışarısını, yaşamı suçlayacak herhangi bir şey var mı elinde? Bir kanıt, bir sistem ya da hepsini kucaklayarak helalleşebiliyor musun? Her şey çok mükemmel, sistem mükemmel. Her insan tek bir kişi kötü değil. Hepsiyle helalleşiyorum. Hiç kimseye karşı bir öfke. ...hissetmiyorum. Öfken kime? Kendime. Sen bir kul ve bir kimse değil misin? Evet. Hadi. Sadece bu öfke dahi... ...onun acısının devam etmesi için yeterli. Çünkü... ...kendisi ve yaradan arasında bir fark yok... Kendine kızmak demek, Yaradan'a kızmak demek. Olanı kızmak demek, Yaradan'a kızmak demek. Birini suçlayıp cezalandırmaya çalışmak, kendini cezalandırmaya çalışmak demek. Tülay hala kendine kızıyor. Arkasında hala Allah'a kızıyor çünkü. Kendini kızdığın süre içerisinde acıya ihtiyacın devam eder Tülay. benim <gülüyor> için buradayım bunun için çağırdınız buraya beni şey geldim sen bizi çağırdın hepimiz evet, evet. çok mutluyum her biriniz kendinizi suçladığınız kendinize kızdığınız şeylerin altında ...Yaradan'la yaptığınız anlaşma var. Kendi yaratım gücün var. Şu andaki hayatı ve kaderi... ...yaşadığı için... ...gençliğini, çeşitli olayları... ...acı içinde geçirdiği için... ...bu seçimleri yaptığı için kendine kızıyor. Kendine kızmak demek... ...helalleşmek demek mi? Hayır. Kendiyle helalleşemeden... Aslında geçmişi kucaklayamıyor, kendini kandırıyor,muş gibi yapıyor şu anda, hala. Seni beni kandırabilir ama Allah'ı kandıramıyoruz. O zaman şifa gelmiyor, acı devam ediyor. Peki diyor ben diyor, ha bak anladım, öğrendim. Biliyorum bu kadar çalışmalar yaptım bu kadar şifalar yaptım niye o zaman Allah'ım beni iyileştirmiyorsun niye acıyı almıyorsun birçok etrafınızdaki kişi ya ben öğrendim yaptım bitirdim şurası iyileşmiyor peki Tülay öğrenmiş mi sizce? hayır Tülay tarafımız öğrenme yolunda ama içerideki kibir devam ediyor daha ediyor mu? istiyorum. Onun için buradayım. de. Onun için maddeyi ve dünyayı sevmek çok kıymetli. Bu bedeni sevmek çok kıymetli. Bu bedenin sana emanet edildiği için o bedenle buluşmak çok kıymetli. Onun vereni sevmek çok kıymetli. Bu bedeni sevmemek onu sevmemekle eşdeğer. Kendini sevmemek onu sevmemekle eşdeğer. Onun için her birimiz kendimizle barışmak mecburiyetindesiniz. Bir tane konu var. Kendini sevmek mecbur. Çünkü kendini uzağa koyan yaradanı uzağa koyuyor. Tülay Yaradan'ı uzağa koymuştu. Kendini uzağa koyduğu için. Oysa ki ne dualar yaptı, ne manevi haller yaşadı. Anlatmıyor şimdi. Bir tanesini anlat. Bir tane yaşadığın manevi hal anlat. Bir salla. Dua etmek. O dualarda ne yaşadı? Ne istedin? Yaklaşamadım. Hı hı. İlet, yani gitmedi. Dualarım istediğim yere gitmedi. Çünkü burada kendini hissetmekten korktu. Kendini uzağa koydu. Hislerini uzağa koydu hissetmemek için. Onun için ne diyor? Şimdi de diyor hissetmemeyi öğrendim, gülüyorum artık diyor. Yani bir taraftan diyor ki içerideki şeytanı. Bunlar yetmez diyor. Daha ağır, daha sertti. ...bunlarla da dalga geçebiliyorum diyor. Hafif geldi bu diyor. Daha ağırını ver. Daha sertini. Kendimi daha çok hissettir bana diyor. Burada olduğumu hissedeyim. Daha çok acı vermezsen diyor. Onunla da dalga geçerim. Bu da neymiş diyor. Niye böyle diyorsun? Çünkü madde dünyanın ona verecekleri o kadar küçük geliyor ona. Dünya bana ne verebilir ki diyor. Şimdi bu her birinizin içindeki bir parça. Bu hali zaman içerisinde her biriniz yaşadınız. Bu çocuk bana ne öğretebilir? Bu duyduğum bilgi bu insan bana ne öğretebilir? Eşim bana ne öğretebilir? Ne biliyor ki? Bu ağaç, bu çiçek... Şu küçücük serçe bana ne öğretebilir ki? Ne anlatabilir ki? O ne ki? O kim ki? Bunlar kibir değil mi? İşte Tülay bize bunları anlatıyor. Dünyayı küçümseyen tarafımız. Yaradılan her şey o kadar müthiş, o kadar mükemmel ki. Bir karınca, bir arı. Bir yaprak, bir çiçek, hangisini keşfedebildin? Hangisinin derinini, içini, bütün sırlarını bilebildin? O kadar basit diye geçerken, hangisiyle gerçekten tam buluşabildin? Madde nedir ki ya, dünya nedir ki, hayat nedir ki ya? Hangisi tam sana bilgisini ifşa etti? Hangisinde Yaradan'la buluştun? Hangi yemeğin tadının içerisinde Allah'la buluştun sen ki küçük diyorsun? Bu önemsiz diyorsun. Bu saniye, bu an çok önemsiz. Burada da sıradan bir zaman geçirdik işte. Yaradılan hangi an özenerek yaratılmadı? Hangisinde onun parmak izi yok? Hangisinde senin çağrın yok? Niye küçümsüyorsun dünyayı ve hayatı bize? Tülay, anlat ki biz de öğrenelim, seninle birlikte şifalanalım. Niye küçük dünya? Niye başlayalım? Niye evet. başlayalım? ...onu ulaşmadığım için, onu görmediğim için... ...görmedim, ne Önümü görmedim ben. O boycu yaşadım, görmedim onu. E, beni en çok severi görmedim. Benim en çok sevdiğimi de göremedim bugüne kadar. Yeni anlıyorum bunu. Görmek istedin mi? İstenemedim. İstiyorum artık. Dinlendir o zaman. Karın. Karın. Allah Allah biri olmayı, onun bana verdiklerini çok iyi taşımayı, ona dönmeyi istiyorum. Bu şekilde dönmeyi istiyorum. Arınarak, tertemiz, ilk verdiği haliyle, ön yargıları olmadan şifalanmayı istiyorum. Sadece dönüş anında mı bu şifa istiyorsun? Yoksa şu an içerisinde bir talebin var mı? Şu an, şu an istiyorum bunu. Şimdiki zaman. Hı -hı. Gel, gel. Yok hayır. Gel sen bize yardımcı ol. Bize şimdi böyle birazdan gördüğün, hissettiğin, fark ettiklerini anlatacaksın ama şimdi kendini rahatlat. Tülay parçamız varlığıyla, özüyle bağlantı kurmak istiyor. Özüyle bağlantı kuramadığı için buradaki maddeyle ve dünyayla da bağlantı kuramayan tarafımız o zaman hissedemedi. Hissedemeyince burada olmanın tadını hissedemedi. Oysa ki dünya tatlı, lezzetli. buradasın, emin ellerdesin rahat, rahat, rahat, rahat. açılsın, izinler açılsın izinler açılsın kapat, gözlerini hiç açma emin ellerdesin verirsen özünle varlığınla bağlantı geçebilmenin kapısı açılacak. İzin veriyor musun? ettiğini, gördüğünü anlatmak, ister misin? Işık. Aydınlık. Bir İçin, içindeki, içindeki akları, görüntüleri ve lezzetleri akları. Mayhoş. Rengi, arengi derininde seni bekleyen bir sen var. Kendine doğru. O çekildiğin öze ve merkeze doğru git ve orada sana aktarılacaklar var. Bu aktarılacakları kulaklarına ve bize aktar. Ve akın. engelleri, önündeki bütün duvarları çekip kaldırıyoruz. Etkersin. izin ver. Yavaş ben yavaş oturacağım, sen de Gel ne? Peynin. Şimdi yollar açılıyor. Aşkı. Yollar açılıyor. Açılsın. Şimdi kaldırıyoruz. Şimdi bak. Bakın hadi berber. Bak. çok. çok güzel <gülüyor> şey de kendinden bir planlı bir ses. Hoşunuz. güzelliği aktar bize. Güzel. <gülüyor> ne kadar sevildiği, ne kadar değerli olduğunun delilidir. Çok, çok seviliyor kuş gibi. Kuş gibi Bizim üzerine gelsin. Hepimizin üzerine gelmesin. Hepimizin üzerine gelmesin. Renk bombaları atıyor. Burada her birimize şifa etsin. Her birimize o ışıkların, nöllerin güzelliğini atarsın. Evet. Ne renkler var? Hangi ışıklar? Nasıl yerler? Ne renkler var? Ne renkler var? Neşeyi, sarı, mor, kırmızı. Birbirinin içinden geçiyor renkler, renkten renge giriyor. Şey bir sürü nazikler, gazeteler seni <gülüyor> sevgiyle konuşuyor. bütün bedenini kucaklayıp sevgiyle izin verdiğin ölçüde şifalıyız var. İzin veriyorum. Tepede, en uçlara kadar omuzlarından, birseklerine, birseklerinden, avuçlarına ve parmaklarına akanı al, aktar, aktar dillendir, e, görevde seni şifalısınlar. Işıkla nurla, bedeninin her bir alanı, tüm karanlıkları ışıkla şifalısınlar. Sevgiyle, Sevgi gezilsin bütün bedenin her noktasında. Ve bunlar olurken sen yaşadıklarını ve hissettiklerini bize dillendir ve aktar. Çok mutluyum. Çok seviyorum. yorulsum. Yani? Her vücrem, her zevrem şu anda mutlu. Hepsi sevgiyle dolu. Özüme döndüm. Benim. Beni çok seven birisi var. Ona döndüm seviyor. Şimdi tüm yaşadıkların şu ana kadar şu ana kadar yaşadıkların buraya getirdiklerin her bir tanesi seni şu ana hazırladı. Bu güzellikleri tadabilmek, fark edebilmek için, geçmişle hayatta barışabilmek için şimdi yaşadığın bütün bu olayları deneyimleri sevgiyle kucaklayıp her birine teşekkür edip helalleşebiliyor musun? Hepsiyle helalleşiyorum. Sevgiyle kucaklıyorum. Beni ben yapan her şeyi. Çok şükür. Şimdi o zaman seni kocaman bir ışık küresinin içerisinde bir ışık fanusunu içine alıyoruz. Bütün hücrelerin, bedenlerin, geçmişten getirdiğin duygular, geçmişten geçirdiğin hissiyat eksikliklerini tamamlayarak sana kendini burada hissedebilmek için burada olduğum tatlarla buluşabilmek için tadı, lezzeti, fark edişi veriyoruz. Bu sunulanı yüreğine yüreğinden veriyoruz ve bu yüreğinden sana hediye edilen sendeki parçanla buluştuğumdaki halin güzelliğini Tadını bize dillendir. Mücevher. Bir şey alışılıp arıyor. Mücevher yeşil en çok. Anladığım Şimdi eski, ayını, eski gönüllü bırak. bırak ve yeniyi gönüllü bir şekilde al ve kucakla çok şükür kucakla ve kucakla ve şimdi kendi bedenin içerisine tependen içeriye gireceksin ve bu yepyeni halinle yenilenmiş sen ile yeniyi severek yeninin içinde kendine kendinle olabilmek için ne kadar kıymetli, ne kadar değerli olduğunu hatırlayarak bu dünyaya şimdi yeniden, yeni başlayarak doğabilmek için tekrar yeni bir doğuma davetlisin. Gel yeniye ve şimdi kendini kendin doğurarak kendi rahminden türeyi yeniden doğur ve yepyeni bir başlangıç için burada, şimdi de, yeni de Al, oh, tül al, al. Oh, yeniye, güzele, hoş gel, hoş gel. Yepyeni bir bebek olarak kucakla onu şimdi sevgiyle der ya. Bu yeni bebeği kucakla. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Çok şey. Tülay dinlensin Gel şimdi Derya Gel Derya parçamız Ne sipariş ettin Ne diledin Ne seyrettin Ne yaşadın Sen şimdi bize Tülay parçamızdan gördüklerimi anlat Derya Dünyayı e, Çok gelip geçici gördüğümü gelip geçici görmek için zaten burada ne işim var ki yani bir an önce burayı halledip bitirmem gereken bir e, iş gibi görmüşüm. Yani bir an önce buradaki işimi halledip hemen bir sonraki durağa geçmem gerekiyormuş gibi. Ama bir taraftan da içimde müthiş bir yaradana ulaşma ve onunla e, kimse olmadan Direkt irtibat kurma isteğim çok fazla. Onu bulmak istiyorum ama bu dünyayı da çok gereksiz görüyordum. Yani ona ulaşmak istiyorum ama sanki onu burada değil de başka bir yerde bulacakmışım gibi gördüğümü fark ettim. Şimdi ilahi adalet nasıl ediyor gördün mü? de